Evet arkadaşlar şu anda Kares'teyiz, Kares Alışveriş Merkezindeyiz, Asel çanta dayız. Bakın Asel çanta e, çantanın resmini koymuş arkadaşlar tabaralara. Asel diye de yazıyor ayrıca. Yeni bir firma arkadaşlar burası gördüğünüz gibi hemen e, dolmuş tıraklarında ön taraftan girerken postane'nin yanındaki dolmuş tıraklarının karşısında alt taraftan girerken de e, yürüyüş yolu, trafiğe kapalı yoldan kapalı olan yoldan bankalar caddesinden. Ulaşabilirsiniz. Hemen oradan da girdiğinizde birinci kat, ön taraftan girdiğinizde iki kat aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Hemen köşede yanında perdeci var, çikolatacı var. Ee, çikolatacınız spesial çikolatanın hemen yanında. Bakın spesial çikolatayı da göstereyim size. Burayı zaten eski bir firma biliyorsunuz. Buranın hemen yanında. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Gördüğünüz gibi bay bayan çantalar, cüzdanlar hepsi mevcut arkadaşlar. Çok model var. Fiyatları da gayet uygun. Kemerleri görüyorsunuz. El çantalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Sol tarafta yine çantalar. Altta valizler var. Model çok. Fiyatları gayet uygun. Zaten yeni bir firma olduğu için fiyatları ucuz tutmuş arkadaşlar. Buraya gelebilirsiniz. Kredi kartı da geçerli burada. Adresini biraz önce söyledim size. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Bayan çanta ağırlıklı. Tabi cüzdanlar da var bu arada. Bay bayan cüzdan da görüyorsunuz. Bavulları, valizleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burası da içeriden dışarıya doğru bir görünüş. Her türlü model var. Bay bayan. Çanta, cüzdan, kemer mevcut. Yeni çıkan modellerin hepsi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sizleri de buraya bekliyoruz. Kares'in birinci katı arkadaşlar burası. Kares AVM alışveriş merkezinin birinci katı. Hemen spesial çikolatanın yanı. Dışarı doğru çıkıyorum. Tabelasını bir daha göstereyim size. Buradan doğru görün. Bakın Asel diye yazıyor. Asel çanta diye. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.